Hollanda'da bulunan Kuzey Brabant bölgesinin başkenti olan Bosch'tayız bugün ve bu şehre yaklaşık yarım gün ayıracağız. Şehri gezmeye her Avrupa şehrinde olduğu gibi Markt Meydanı'nda başladık. Bu meydanda çeşitli kafeler alışveriş mağazaları bulunuyor ve aslında şehrin merkezi burası tam olarak. Arkamda bulunan belediye binası ve Hollanda'nın en eski tuğladan yapılmış olan evi de bu meydanda bulunuyor. Bu meydanı ziyaret etmişken bu iki yapıyı da görebilirsiniz. İkisi de 13. yüzyılda inşa edilmiş. Daha sonradan ama restorasyona uğramış bu iki yapıda. Şimdi biz Meydanda biraz vakit geçirdikten sonra bir sonraki destinasyonla devam edeceğiz. Burada iki tane cesur var. <gülüyor> Hollandalıların şu e, pişmemiş balığını yiyecekler. Evet. Bu balığa haring deniyor. Ve tanesini iki buçuk euroya aldık şuradan. Kadın dedi ki, kuyruğundan tutun, soğana bandırın, ağzınıza atın dedi. Bu Hollanda şekli dedi, bunu yemenin. Bakalım Burçak'a merak ediyorum. <gülüyor> Marslılar kapmasla. Nasıl? Normal diyecek gibisin. On hiç pişmemiş gibi değil. Valla. <gülüyor> Aya. Ondan mı abi? valla güzel. Ondan yiyebiliyorlar demek ki bu kadar rahat. Bu balığın mı şey çeşidi acaba? Bilmiyorum. <gülüyor> şey, ringa balığı diye çevirdi Google Translate bunu. Vallahi ringa balığı ne? Çok bir şey Bak şimdi ben. kaparlar artık. Güzelmiş ama. Ben beğendim, güzel. Vay be! Sizi çiğ balıkçılar. Bundan sonra ısıtmayız balığı evden. <gülüyor> Bu zaten Afiyet kokuyordu, böyle be. daha iyi. <gülüyor> Mark Meydanı'nda Hieronymus Bosch'un heykelini de bulabilirsiniz. Hieronymus Bosch, 15. ve 16. yüzyıllarda bu şehirde yaşamış olan Hollandalı bir ressam. Yaşadığı dönemde ünlü bir ressammış. Yaşadığı dönem boyunca asillere ve devlet adamlarına eserlerini satmış. Ve daha çok hayali resimler çiziyormuş. Günümüzde bile ne demek istediği tam olarak anlaşılamamış. Biz geldiğimizde acaba şehir ismini bu ressamdan mı aldı diye düşünmüştük. Ama araştırdık ve gördük ki ressam bir dönem sonra bu şehirde yaşadığı için bu şehrin adını kullanarak resimlerini imzalamaya başlamış ve aslında ressam şehrin ismini almış. Şimdi Saint John Katedrali'ne geldik. Burası bu şehirde gördüğümüz ve en çok etkilendiğimiz yapı oldu. Gotik bir mimari. 1200'lü yıllarda yapımına başlanmış. 1500'lü yıllarda tamamlanmış. Görünce neden demiyorsunuz? Çünkü o kadar fazla detay var ki kilisede. Dışında ve içinde onlarca heykel görüyorsunuz. Her ayrıntısı birbirinden daha güzel. Dediğim gibi bizim bu şehirde en çok etkilendiğimiz yapı oldu. Mutlaka görmeniz lazım buraya geldiğinizde. Burada Kulesine de çıkabiliyorsunuz kilisenin. Ee, bu ekstra bir biletle oluyor. En son seans saat 3 o yüzden biz kaçırdık ama yapmak isterdik. Ne kadar olduğunu da bilmiyorum şu an ama internette bakar yazarım fiyatını da. Ama e, içerideki görevli dedi ki birkaç senede bir yukarıda terası gezdirdikleri bir tur düzenliyormuş kilise. Bunu takip edip katılabilirsiniz dedi. Yakın olduğumuz için takip edebiliriz. Başka bir şehirde görüp daha önce bu kadar etkilenmedik bir kiliseden. Burçak sen hatırlıyor musun? Yok bence da göremediğimiz için. Evet, en güzellerinden bir tanesiydi. Gerçekten evet. hani... Gotin neden yapıldığını burada bir kez daha anladık. Küçücük hissediyorsunuz kendinizi. İnanılmaz bir mimari. bahçesi adlı eserinden Boş'un. Bu buraya tasvir edilmiş. Şehirde de birçok yerde varmış bu şekilde. Boş'un eserlerinden alınmış heykeller. Peki biz şu an ne arıyoruz? Şu an bir tane park arıyoruz. Ee, i̇smini de söyleyeyim parkın. Yeroen Boş Garden diye hı hı. bir bahçe arıyoruz aslında. Ee, bu bahçe ee, Williams Ward kanalıyla Hintamer Şitrat arasında bulunuyor. Okuduğumuz bloklarda demişler ki e, gizli bir bahçe var. Hani kaybolabilirsiniz evlerin arasında arayabilirsiniz. Biz de dar sokaklara girdik. Şehirde çok fazla yapılacak bir şey var diyemeyiz açıkçası. Hı. Hani şimdi o ufak sokakları geziyoruz ve bu bahçeyi bulmaya çalışıyoruz. Hı. Aslında 7'ye kadar açıklıyor ama şu an kapalı bahçe. Şurada yazıyor yani. Evet. Giremedik. Bulduk ama giremedik. Aynen. Üzücü oldu. <gülüyor> Olsun. Olsun. Sokakları dolaşmış olduk. Güzel bir manzaramız var. Dan boşa özel bir tatlı var. Boşebol deniyor ismine. Hatta bir pastane ile özdeşleşmiş. Pastanenin ismi de Bakery Yande Grot. Ee, bu pastane bulmuş bunu. Aslında profiterol. İçi full krema ile dolu, üstü çikolata ile kaplı. Biz yedik, çok beğendik. Hemen şu katedralin karşısında bulunan kafelerden bir tanesinde yedik. Pastane tren istasyonuna yakın ama o pastane birçok kafeye bunu servis ediyormuş ve o kafelerde de orijinal o pastanenin yaptığı boşa boli yiyebiliyorsunuz aslında. Ve bu tatlıyı o fırından satan kafelerin önünde böyle bir işaret oluyor. Yani bu Yandegrottan geliyor gibisinden. Bu kafeleri de tercih edebilirsiniz eğer uzaksanız pastaneye. Dediğim gibi biz bayağı beğendik. Lezzetliydi. Bu kafede 4,5 euro verdik tanesine. Fırında muhtemelen biraz daha ucuzdu. bincerak bu müstebid haravına bu kilit sisteminde eee ne diyelim ki bir Alman ve filmle eee öyle Arkamda Denboş'un tren istasyonu yer alıyor. Gördüğünüz gibi hemen sağımda da o az önce bahsettiğim pastane var. E, bu işte Boşabul Tatlısı'nı bu pastane bulmuş ve orijinal yeri burası. Bütün şehre de burası dağıtıyor. Biz şimdi Tramkade denilen endüstriyel bir hip bir bölgesine gidiyoruz. Önceden endüstriyel bir alanmış. Şimdi kafeler ve mekanlarla böyle e, takılınan güzel bir yer olarak evrilmiş. E, orada görüşürüz takvimim var ve o takvimde e, her hafta sonu e, yapılan etkinlikler festivallerin falan e, listesi var. Hani şu an hiç kimse yok burada. Muhtemelen hani böyle festivallerin, etkinliklerin yapıldığı bir alan olarak kullanılıyor diye bir sonuca varıyorum. Aynen ya da belki hafta sonu daha canlıdır. Olabilir aynen. aynen. Yani, şu yani şu Etkinlikle soğuktur. beraber evet. falan. Evet. evet. Şu, şu an bayağı boş. Kimse yok. Ama çok fazla da kafe var. Çok fazla işte oturulacak yer var. Hani bunlar illaki kullanılıyordur. Şu an boş. Aynen hepsi dışarıdan çok boş içeride maç izleyenler vesaire vardı arka evet. tarafta ama hani öyle Onun çok dolu değildi oralarda Aynen. özellikle Hı -hı. gününü vesaire bilip gelmek lazım muhtemelen. muhtemelen evet hemen bu arada şu yan tarafımız nehir nehrin kenarındayız Şöyle. Ee, en son bu bölgeyi de dolaştıktan sonra artık den boş gezimizi sona eriyor İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Bir sonraki vlogta ve bir sonraki şehirde görüşmek üzere. Hoşçakalın.